Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Yeni bir bölümden ben Astrolog Arif Aydın. Bugün size Satürn Balık burcu transitinin Kova burcuna etkilerini anlatacağız. Evet, Satürn Balık burcuna geçti hocam da sen de bu konuları anlatmak için geç kalmışsın deme. Çünkü bizim bakış açımız ve anlattığımız konular biliyorsunuz ki bütün izleyenler de biliyor ki diğer birçok astrologun anlattığından daha birazcık daha farklı bakış açılarıyla daha böyle değinilmeyen konularla biraz tarzımız ve üslubumuz farklı yönleriyle sizlerleyiz. Kova burçları ekran başına. Evet, değerli Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Hocam, işte yükselen burcumuza göre mi bakacağız yoksa işte ee, güneş burcumuza göre mi bakacağız diye hep böyle soruyorlar. Tabii ki de yükselen burcunuza göre bakacaksınız arkadaşlar. Çünkü bunları biz yükselen burca göre ayarlıyoruz. Bir, ikincisi insanların yaşam jenerasyonları olur. Güneş burcu dönemi, yükselen burcu dönemi ve ay burcu dönemi. Ve bunlar sizin yaşınızla ilgili ve doğum haritanızdaki alanlarla ve zamanlarla alakalı arkadaşlar. Dolayısıyla da e, bunlar da çok genel yorum olduğu için ve bu genel yorumlar sizin doğum haritanızda farklı etkiler alabilme potansiyeli de olduğu için ne yapacaksınız? Buna göre birazcık daha e, sırayla da dinleyebilirsiniz. Evet şimdi kova burçları çok önemli bir konu kova burçları için. Neden hocam? Çünkü kova burçları son 3 senedir satürn onlara bir girdi fena girdi. Yani girdi derken yanlış anlaşılmasın. Her burca giriyor, her burcun hayat sınavı var ve kovalarında bir hayat sınavı oldu. Ve özellikle kova, yani kova burcu olup da ya da yükselen kova olup da satürn etkisi alanlarda ciddi anlamda özgürlüklerinde kısıtlanmalar meydana geldi. Özgürlük demek arkadaşlar ne demekti? Canımızın istediğini yapmak demek değildi. Özgürlük demek başkalarının haklarına tecavüz edeme, etmediğimiz ölçüde kendimizi özgür bırakabilmekte. Çünkü özgürlüğün sınır, sınır, e, sınırı bir başkasının hakkına girmeyince kadardır. Dolayısıyla da bazı kovalarda ve özellikle yükselen kovalarda özgürlük anlayışı, her şeyi her yerde söylenmez ya da çok konuşmanın insanın başını açtığı e, işler, ukalalığın sıkıntıları, Ondan sonra işte bir yerlerde çok böyle bilgiçlik taslayıp aslında altının boş olduğu gerçeği bazı kovalarda yansımalar yaptı. Peki hocam kova bitti. Peki kurtulduk mu? Hayır hocam ne kurtulması ya? Kimse kurtulamıyor. Niye biliyor musun? Satürn senin yükseleninden geçti ve senin ikinci evindeki balık alanına geldi. Yani demek istiyoruz ki sınavlar hayat boyu. Ancak bazı dönemde seni çok fena çarpar. Hayatını çok etkiler. Çünkü bu Ascendant yani ASC senin yükselen burcunda senin hayatta güdümlenerek gittiğin enerjiyi ifade ettiği için ve o hayatını o alanından Satürn transiti yediğinde orada adeta metafizik bir elle ne oluyor? Durduruluyormuş gibi oluyordun. Ve şimdi o alanı atlattın. Biraz daha rahatladı. Ve senin ikinci evine denk geldi. Peki hocam nedir bu ikinci ev? İkinci ev arkadaşım para evi. Ney? Para mı? <gülüyor> ne diyorsun hocam? Aynen öyle. Aynen öyle. Kovaların ikinci evi balıkta. Ve aynı zamanda kovaların yani yükselen kovaların ikinci evinde bir de burada Neptün transiti aldıkları için balıkta. Ne yapacak arkadaşlar? Burada sizin parayla ilgili para harcama yöntemlerinizle ilgili. Aya yere basan sorumluluk alıcı yerlere para yatırmanız gerektiğini size söyleyecek ve öğretecek. Bakın bu Saturn kova döneminde özellikle bu işte bazı borsalara BTC borsaları ya da buna benzer borsalarda çok ciddi anlamda para kaybeden insanlar oldu. Ve burada e, teknolojinin de birlikte gelişimiyle beraber İnsanların biraz hani beklentileri de çok yükseklere değdi ama ne oldu silkelediler çünkü bu bilgisayarları yapan adamlar gerçekten kim ne yapıyor nasıl çalıştırıyor hepsini artık biliyorlar yapay zeka programlarıyla. Evet şimdi satürn balık burcuna geldiğinde kovaların dedik ikinci evini etkileyecek dedik ve aha burası da sizin ikinci ev. Peki hocam ne olacak neler olacak biraz anlatabilir misin? Maddi konulara daha fazla önem vereceksiniz. Satürn biliyorsunuz kısıtlamalar, sınırlamalar gezegeni olduğu için maddi konularda daha fazla odaklanmanız gerekecek. Ve sorumluluk alacaksınız. Neyin sorumluluğu? Paranın sorumluluğunu. Bu süre zarfında gelirlerinizde bir azalma veya harcamalarınızda bir artış olması söz konusu. Bütçenizi daha sık bir şekilde yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Ve şimdi e, bu 3 yıllık zaman zarfında bazı kovalar özellikle... İş konusunda çok sıkıldılar. Ya da mobbinge maruz kaldılar. Ya da iş konusunda artık iflahları kesildi. Yani e, böyle yaşam mı olur dedi. Ama işte dedi iki üç sene çalışıp ayrılacağım dedi. Ama ne oldu olmadı. Olmayacak. Niye? Çünkü şu anda da para krizi devam ediyor. İşte bunu bu şekilde düşünüp de ayrılanlar Satürn'ün o para krizine yakalanırlar. Buna da dikkat edin benden söylemesi. Finansal sorumluluklar dedik, artacak dedik. Satürn yükümlülükleri ve sorumlulukları da temsil ettiği için arkadaşlar bu nedenle bu süre zarfında finansal sorumluluklarınız da artabilir. Borçlarınızı ödemek veya tasarruf etmek için daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Para kazanmak için daha disiplinli bir yaklaşım benimsemek zorunda kalacaksınız. Çünkü Satürn disiplini ve sabrı temsil edecek. Bu nedenle de para kazanmak için daha disiplinli bir yaklaşım olması gerekiyor. Yani ben özgürlüğümden hiç taviz vermem. Canım istediği gibi gezer tozarım. İstediğime istediğim lafı ederim. Dik başlıyımdır. Amir maamir tanımam dersen olmayacak bu iş. Anladın mı? Olmayacak. <gülüyor> Şimdi bir tane şey vardı. Eskiden YouTube, YouTube kanalı olan bir tane vücut geliştirme hocası vardı. Sixpack soruyorlar adama. Yani karın kası soruyorlar. Ee, bu şekilde diyor patistayeleri yerseniz diyor pastaları yerseniz diyor bu iş olmayacak diyor. Yani onun hesabı arkadaşlar savruk olmamamız gerekiyor. Dik başlılığımız konusunda dikkat etmemiz gerekiyor. Kariyerinizi geliştirmek ve yeni bir iş aramak için daha uzun vadeli planlar yapmanız gerekebilir ki bak burası çok önemli. Neden hocam? Çünkü çünkü günü kurtararak yaptığın işlere bugüne kadar gördün. Uzun vadeli, uzun vadede daha sağlam işlere adım atman gerekiyor. Bir sonraki maddemize geldiğimizde yatırım yaparken daha dikkatli olma konusu çok önemli. Bakın bu borsacılara söylüyorum. Bitcoincilere söylüyorum. <gülüyor> İyi dinleyin. Satürn riskleri ve sınırlamaları temsil ettiğinden bu süre zarfında yatırım yaparken daha dikkatli olmanız gerekebilir. Yüksek riskli yatırımlardan kaçınmak ve daha güvenli yatırım araçlarına yönelmek daha akıllıca olacak. Neden hocam? Çünkü bak senin Neptün de orada. 2026'da Neptün oradan çıkacak. Bir de şu dönemde o Neptün arkadaşlar bu 3 yıllık zaman zarfında bir de gibi geri hareket yapacak. Tamam mı? Başınız iyice dönecek. Özellikle bazı Neptün gerilemesinde dönen, doğan, yükselen kovalarda Bazılarında şapkadan tavşan çıkartabilirken, yani borsadan iyi paralar kazandırabilirken, bazıları da hayal dünyasında e, para konusunda aç verdiği şeyle bu borsalardan ciddi anlamda zararlar edebilir. Evet ve bir yine bir sonraki maddemize geldiğimiz arkadaşlar kendinize yatırım yapmak çok önemlidir. Neden? Bak burası da çok önemli. İkinci ev benim değerlerim demek tamam mı? Ve senin ikinci evinde balık olduğu zaman seni kendi değerlerini hayal dünyasında oluşturmaya başlar. Ve bundan dolayı da senin bir noktada vizyoner olmanın sebeplerinden bir tanesi de işte o ikinci evinin balık olmasından kaynaklı. İşte bu hayallerini gerçeğe dönüştür diyor. Yani o benim hayallerim dediğin hayalleri ayağa yere basan, ''Pratik hayata uygulanabilir bir plan dahiline sokmak senin için çok önemli olacaktır.'' diyor. Satürn arkadaşlar kendini geliştirme ve sınırlarını zorlama gezegeni olarak bilinir. Bu süre zarfında kendinize yatırım yaparak kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Mesleki eğitim ve kişisel gelişim kurslarına katılmak, iş becerilerinizi geliştirmek veya daha fazla yetenek kazanmak için hobilerinizi daha fazla zaman ayırmak gibi aktiviteleri yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ve dediğim gibi benim değerlerim mevzusunu unutmayın. Yani kafanızdan geçen düşünceleri gerçek hayatta buluşturma imkanı verecek buradan geçen Satürn size. Yalnız şuna da dikkat edin. Bu ikinci evde böyle Mars falan olur ya da böyle bir e, malefik gezegenler olabilir. Bu kişiler e, mutlaka ama mutlaka danışmanlık alsınlar. Özellikle de yatırım yapacaktır, bir şey alacaktır, satacaktır. Sonra bir Çin atasözü sözüne masar olursunuz. Neydi hocam o Çin atasözü? ne diyor? Neyse artık boş verin. Ayıp olmasın. Hani bu şemsiye açılmazla alakalı onun baş kısmını bilen biliyor. Geleceğe yönelik tasarruf yapma konusu az önce de Anlattığım gibi uzun vadeli düşünmeyi temsil eder. Bu nedenle de bu süre zarfında geleceğe yönelik tasarruflar yapmanız sizin için çok önemli. Ne demek hocam tasarruf? Para biriktir diyor. Emeklilik planlarınız önemli. Bak emeklilik, emeklilik ve sigorta denilen hadise ihtiyaç duyduğun anda yaptırabileceğin olgular değil kova vurucu. Günlük yaşayarak bu iş çözemiyorsun. Arabayı vurduktan sonra nasıl sigorta yaptırmak bir işe yaramayacaksa Aynı şekilde emeklilik süren gelmeden önce bu yatırımları yapman gerekiyor. Tamam mı? Dolayısıyla da emeklilik planlar ve uzun vadeli finansal hedefleri gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü hayat aynı hızda gitmiyor. Görüyorsun işte bak bizim bile saçımız sakalımız ağırmış yani beyazlaşmış. Neden? Şimdi George Colony'nin de biliyorsun saçları beyaz ama adam hala yakışıklı. Yani burada George Colony dönemine geldiğinde senin finansal dönemin, finansal durumun, emekli maaşın ne durumda olacak? Bunu düşünmen gerekiyor sevgili Kova. Evet, bu etkilerin tamamı yaşanmayabilir bazılarında ve herkesin deneyimi de farklı olabilir. Ancak genel olarak Satürn balık burcuna geçişi maddi konularda daha fazla odaklanmayı gerektiren bir döneme işaret ediyor sevgili Kova'cım. Evet, evet. Astroarif.com web sitemiz ve bu web sitemizde çok güzel bilgiler var. Merak ediyorsan burayı inceleyebilirsin. Aynı zamanda kanalıma abone olduğun için ve videolarımı paylaştığın için ve beğen butonuna bastığın için çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık almak isterseniz 0543 2090 444 nolu whatsapp hattımızdan şu anda ekranda gördüğünüz 0543 20 444 nolu whatsapp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Evet, değerli arkadaşlar, sizlere kova burcuyla alakalı güzel bilgiler vermeye çalıştık. Ve bu kova burcuyla alakalı vermeye çalıştığımız bu bilgilerde sürçü sürtçü ettiysek affola. Ama gerçekten sizin e, son 3 yıldır neler çektiğinizi bir ben biliyorum. Çünkü niye? Ben zaten astroloğum. Ve diğer noktada da arkadaşlar bu işler hakikaten kolay, kolay değil. Yani... E gerçekten hani bizim e, satürn çarpması dediğimiz bir olay var ve bu satürn çarpması dediğimiz dönemde arkadaşlar birçok insan gerçekten çok ciddi anlamda e, sıkıntılara düşer olabiliyor ve böyle olduğu zamanlarda da e, bu hayat size bir şeyler anlatmaya çalışıyor bazı mesajları oluyor bu mesajlar bazen önce tık tık diye geliyor sonra çat çat çat diyor sonra güm güm güm diye geliyor işte ne diyor Bazen kafamızdaki özgürlük fikri bizi anarşist hale getirebilir. O yüzden de bu özgürlük fikrini pratik hayata uygulanabilirlik ve insanların sınırlarına saygı göstermek suretiyle bir yerlere gelebilmemiz gerektiğini söylüyor. Ve burada biz aslında Satürn konusunu size anlatıyoruz. Ama şöyle bir şey daha var. da kova burcuna geçti ve Pluto kova burcuna geçti bir de bir geri hareket yapacak Mayıs ayında. Orası daha karışık bir durum. Bu Plüton'un e, kova burcuna geçmesi de sizi etkileyecek. Ama nasıl etkileyecek? Artık kapitalizm değil de yaşasın halklar diyeceksiniz, yaşasın humanizm diyeceksiniz, yaşasın insanlık diyeceksiniz. E, ben Plüton'un kova burcuna geçmesinde yükselen kovaları bazı avantajlar getireceği kanaatindeyim. Çünkü e, burada önemli olan sizin, Haritanızın o Plüto etkisinden nasıl transit aldığı çok önemli arz ediyor. Bu da kişisel doğum haritasıyla alakalı ve Plüto zaten orada bir 20 seneden fazla duracağı için e, onlar için şimdiden böyle çok aşırı derecede yorum yapmak çok da doğru olmaz. Ama e, insanlık noktasında çok büyük değişimleri tetikleyecektir çünkü Plüto ne yapıyor? Bir kolektif gezegen, aynı sizin gibi kolektif, humanizm, insanlık yani kendi benliğinizi toplum için feda etme o durumunuz var ya sizin. işte o kendi benliğinizi toplum için feda ediyorsunuz ve o toplumda kapitalizm bir düzen varsa, kapitalist bir düzen varsa o zaman ne yapıyorsunuz? Bu durum sizi rahatsız ediyor ve aynı şekilde şu anda sistemi de rahatsız etmiş durumda. Dolayısıyla da sistem bu alanda kapitalizmin artık ayak seslerine son bir darbeyi, Mayıs-Eylül ayları arasında vuracak gibi gözüküyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiğiniz için yine teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.